Buyur. Bugünkü hikayemiz buyur. Ashlin hikayesi. Neden sol? Neden sol? <gülüyor> Neden sol topuk? Hayatta ya bu benden sorulur dediğin halden başına birçok şey geliyor. Biraz galiba en çok güvendiğimiz yerden mi aslında gol yiyoruz? Madem açtın bana da soru imkanı verdin en çok güvendiğimiz. Güvendiğimiz. Nuratan. Yani aslında Süperman dünyada olduğu için Süperman ve Krypton'dayken aslında normal sıradan. Havası bir bize insan. yani. Havası bize biraz. <gülüyor> Ama bizi de her savunmasız bırakan durum aslında bizim ne kadar o konuda iyi olup olmadığımızı anlatmaya yarıyor. Halk da mesela, halkın güçlü yanı ne? Gücü. <gülüyor> gücü. <gülüyor> halkın güçlü yanı gücü. <gülüyor> ne var ne yok abi çok şükür. Hayat çok güzel. sende de nasıl? İyi. Var. <gülüyor> karşımda da... Abi karşımda <gülüyor> Hulk ve Superman varken zaten olmak mümkün değil. Ve ikisi de aslında bildiğimiz orijinallikte de değil, daha farklı halleri değil mi? Evet. Bir tanesi bayağı kirli sakallı bir Superman, diğeri de ne, mor, pembe taytlı <gülüyor> Hulk. Hulk'i. Tarzımız farkımız <gülüyor> abi bizim, biliyorsun. Aynen. Ama bir şey var. Şimdi buraya hep bir şey koyuyoruz böyle büyük şeyler ama bugün getirdiğin öyle böyle bir materyal değil. Tehlikeli abi, çok dikkatli kullanmak lazım onu. Her an dünyanın yarısı gidebilir malum. Abi bu kadar sembolik bir de Marvel evreninin hani bizim kaç? 10 senemizi aldı bu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o taşların Şuraya gelebilmesi takılması. için yani. Bir takıp göstersene ne varmış, ne yapmış. Abi hemen takalım ama ışıklatmayacağım eli. Şaman <gülüyor> abi, aman ışıklatma da. Çok iyi. Thanos ne yapıyor? Yarısını dünyanın, değil mi? Yok ediyor. Yok ediyor. Biz burada karşı karşıyayız. Hep bir zıtlık ikilik sistemi var. Buna paralel bir şey paylaşacağım buyur seninle. Buyur abi, buyur. Bugünkü hikayemiz... Buyur. ...Aşil'in hikayesi. Harika. Yine bu topraklarda geçtiği söylenen Aşil'in hikayesi. İnanışa göre işte Aşil'in daha önce kardeşleri doğuyor ama hayata devam edemiyorlar. En son Aşil doğduğu zaman bir yarı ölümlü olarak annesi onu Styx nehrinin içine, işte ne bereketli, işte kudretli Styx nehrinin içine topuğundan tutuyor, sol topuğundan. İşte bir rivayete Burada göre... Burada hangi soru geliyor? Neden sol? <gülüyor> neden sol? Neden sol topuk? son sorduğumda bilmiyordum. Şu anda biliyor musun neden oldu? Belki araştırma Yani diye. şöyle bir şey olur, şöyle bir şey olur. O adına herkes sağlakmış mesela değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Sağ şeyi güçlü olsun diye. Bari hani bir yerden güçsüz olacaksa o da yani sol, sol olsun, olsun diye belki. Bir rivayete göre işte o anda babası geliyor, sen diyor oğlumu ne yapıyorsun diyor annesine, derede boğmaya mı çalışıyorsun diyor. Tam Aşil'in topuğunu da sokacakken baba müdahale ediyor, orasına sokamıyor Veya bir rivayete göre de diyorlar ki senin elin ıslanmasın nehirden. O da hani eli ıslanmasın diye en azından topuktan böyle bırakıyor ama bir şekilde sonuçta Aşil'in topuğu suya değmiyor. Suya değmiyor. Bereketten faydalanamıyor. Aşil gel zaman git zaman inanılmaz bir savaşçıya dönüşüyor ee, ve bir sürü savaşlarda bulunuyor. Ondan da yeni program içinde bahsedeceğiz. Sonuç olarak Aşil'in sol topuğu bu Styx nehrine girmemiş oluyor ve Aşil müthiş bir savaşçıya dönüşüyor. Ama en zayıf hali de kendi vücudunda bulunan en zayıf bölümü o suya girmemiş topuğu oluyor. Burada tabii Aşil'in hikayesini hani çok duymuş da olabiliriz. Zaten filmlere vesaire de konu oldu. Biliyorsun Brad Pitt oynadı vesaire. E, ana akıma geçti. Ama tabii hikayede çok değişik bir alan var. Bir kere bir Aşil'in bu tendonunu... Biliyorsun atlasımız İçimizde her zaman İçimizde de orada. Aşiller var değil mi? Her İş, zaman olduğu önemli gibi. Önemli olan içimizdeki Aşiller. aşiller. <gülüyor> Burada bir kemiğimiz var Kalkeneos diye. Buna da bağlanan tendona Kalkeneos tendonu deniyor. İşte bu Aşil tendonu. Ama bir özelliği var. Vücuttaki en güçlü, en kalın tendon. En güçlü, en kalın tendon, en çok kopan da tendon. En güçlüse en çok kopan tendon. En güçlüse en çok kopuyor. En kalın tendon ise en çok kopan tendon. Ne bu sana Murat Han, ne dersin? Abi bana şunu hatırlatıyor. Biraz galiba en çok güvendiğimiz yerden mi aslında gol yiyoruz? Bizi kopartan... En çok kopartan yani. <gülüyor> en kopmaz, en güçlü yerim dediğin yer, yani Aşil de sonuçta... Bütün böyle insanları, orduları dize getiren bir karakter. Ama işte o küçücük topuğunda bir tane böyle zaafı var aslında. Bizim de belki oradan en çok güvendiğimiz yer, belki de en böyle zaafımızın olduğu yer olabilir diye Güzel. düşünüyorum. Madem açtın, bana da soru imkanı verdin. En çok Yok, neyine güvenli. güveniyorsun Murat <gülüyor> Sen en çok neyine güveniyorsun İzhan? Ben ilk Önce ben sen. sordum. İlk ben sordum, lütfen. En çok neyine güveniyorsun Murat a? Abi biliyorsun, ben e, hep konuşuyoruz, hep söylüyoruz. <gülüyor> En çok ben dinleme özelliğime güveniyorum. Gerçekten ben. de evet güvenilir bir özelliğin. <gülüyor> çok. Tahminim hayatında da birçok golü bu dinleme yerinden iyi olabilirsin. E, ne gelirse başıma dinlemekten geliyor Öyle. diyebilir miyim? Çok değişik çünkü hani bunu izleyicilerimiz de biz sorarken düşünebilirler. Ee, hayatta ya bu benden sorulur dediğin halden başına birçok şey geliyor. Benim için de iletişim ama <gülüyor> başıma ne geliyorsa. <gülüyor> Buraya güvendiğimden dolayı oluyor. Çünkü insan bu güvendiği halinin üzerine çok yüklenmeye başlayınca ve ben buradan kendimi var edebilirim dediğinde tabii ki oradaki o açıklardan veya fark etmediği yerlerden belli sorunlar yaşayabiliyor. Ki aşilde tendon olarak da aslında topuğu temsil ediyor yere basmayı. Ki işte yere basma... Topuk, o Aşil tendonu koptuğu zaman da ciddi felaketler oluyor değil mi? Hiç yürüyemiyor mesela. Yürüyemiyor, Büyük basamıyor. Sıkıntı oluşuyor. E, iyileşmesi çok sıkıntılı. Yani bizim kendimize güvendiğimiz, yere bastığımız hale dikkat etmeye ihtiyaç var. Hani hep soruyorlar ya ben kendimi geliştirmek istiyorum ama nasıl geliştireceğimi, nereden başlayacağımı bilemiyorum. Aşil tendonundan bahsediyor. Aşil tendonundan bakacak. En güçlü yerinden bakacak. O en güçlü yeri acaba hayatta neler katıyor ona ki bu iki tane figür görüyorum bir tane ikisi de güçlü karakterler <gülüyor> güçlü karakter pis sakal şeyi de çok Süpermen. merak ediyorum ikisi mücadeleye girse mesela ne olur öyle videolar var işte 100 tane halkla 200 superman <gülüyor> şey yapsa vesaire diye sence ne olur abi ikisi mücadeleye girse ne olur dan önce belki şeyi söyleyebilirim burada aşil deyince aklıma ilk benim gelen superman çünkü o da aslında aşil gibi e, asla yenilmez inanılmaz güçlü <gülüyor> Hiçbir bir şekilde gücünün nereden aldığını biliyor musun? Gücünü... <gülüyor> i̇şte bu yüzden ben buradayım. <gülüyor> evet, bir Anlatmak de... Anlatmak için. Abi bir mi, hani. Süpermen hani. En, en çok bilinen süper kahramandır belki de. Neydi, mermiden hızlı bir şey uçuyor orada evet. neydi falan derler. Ama gücünü nereden alıyor? Gücün nereden geliyor? Çok enteresan bir hikayesi var. Aşil'e de bağlantılı. Kripton gezegeninden Süperman geliyor malum. O kripton gezegeninin o radyoaktif alanı bir şekilde aslında Superman gibi diğer kriptonların bu dünyadayken oldukları gibi güçlü olmasını engelleyen bir radyasyon var kriptonda. Çünkü kriptonlar da o yüzden teknolojiye mesela geliştirmiş aslında bizim gibi sıradan insanlar. Fakat bir takım olaylardan sonra kripton gezegeni yok oluyor. Superman'in babası da onu oğlunu kurtarmak için dünyaya gönderiyor. Ve dünyanın ortamı Superman'in genlerindeki o güçlü olma genlerini aktive ediyor. Yani aslında Süperman dünyada olduğu için Süperman ve Kripton'dayken aslında normal sıradan. Havası bir bize insan. yani. Havası bize biraz. <gülüyor> bütün bütün artistliği bizeymiş yani. Evet Superman. yani dünyaya geliyor ve Peki. ilginç tarafı da dünyada kaldıkça gücü artıyor. Dünyada gücü kaldıkça gücü artıyor. Peki Ashille bir de burada enteresan da bir bağlantısı var. E şimdi Kripton'un gezegeni patladı yok oldu. Abi oradan sana göstereceğim bir taş var. Kripton gezegeninden sana bir Kriptonit getirdim. <gülüyor> <gülüyor> Çok... Kimliğim ortaya çıkacak yapma. <gülüyor> çok iyi. Gerçekten çok iyi. Vallahi bilsem getirmezdim. Kusura bakma. Abi ne olur bak. <gülüyor> Tam uzak tutuyorum senden abi. Uzak tutuyorum. Uzaktan sadece konuyu açıklamak için. E, Kripton'u gören süpermen biliyorsun gücünü kaybediyor. Ve anında o da normal dönüşmeye başlıyor. Bilmem mi ya. Dolayısıyla aslında gene e, en güçlü yanı sonuçta kriptonlu olması. Kriptonlu olduğu için bu dünyadaki en güçlü. Ama onu en güçlü yapan şey, yanına yaklaştığı zaman da gücünü kaybediyor. Sen ne dersin buna? Şimdi bir yer var, bitirmeni bekliyorum. Burayı da hiç konuşmadık ama sen söyledin. Dedin ki, dünyada kaldıkça gücü artıyor. Hadi sana soru. Merak ediyorum, Burayı bir iki dakika konuşalım. İnsan da dünyada kaldıkça gücü artar mı? Ne edersin? İnsan dünyada kaldıkça gücü artıyor olabilir. Onu da gene Süpermen'den şöyle bir örnek vereceğim. Dünyada kalmayla gücün artmasıyla ilgili. 1998 yılında Alex Ross tarafından çıkartılmış bir Süpermen'in çizgi romanı var. İlginç bir hikaye. Normal alışık olduğumuz Süpermen hikayelerinden biraz farklı. O hikayede Süpermen diyor ki ben diyor dünyadaki açlığı bitireceğim diyor. Bana bir gün verin diyor. Ben bütün dünya dolaşayım, bütün dünyadaki açlığı bitireceğim diyor. Bir şekilde maceralar geçiyor, i̇şte yemekleri dağıtmaya başlıyor gıdayı açlığı bitirmek adına. Orada da şöyle bir şeyle karşılaşıyor. Bazı insanlar onu tehdit olarak görüyorlar saldırıyorlar ona. Yani bir şey geliyor, nedir bu, ne yapıyor diye ona saldırıyorlar ve saldırının üzerine çok daha büyük felaketler oluyor. Bunun üzerine Superman şunu fark ediyor. Ya bir de benim Clark Kent diye bir karakterim var. Ki o Clark Kent karakteri dünyada kaldıkça ortaya çıkmış bir karakter ve gazeteci. Tek seferde bütün dünyadaki açlığı doyurmak, ben Superman'im hepinizi doyururum yerine Clark Kent olup bir... E, gazetede gazetecinin yapıp babasından öğrendiği o çiftliği, o e, besini nasıl yetiştirdi bilgilerini halka yaymaya başlıyor. Şuraya geleceğim. Yani sen dünyada kaldıkça Superman de olsan aslında senin o böyle ilk akla gelen en güçlü yanların değil ama bu dünyada insanlarla temas ederek, bu dünyada insanlarla yaşayarak kendi geliştirilmişlerinin özelliklerinin aslında bu bilgileri yayarak da çok daha büyük kitlelere belki ulaşabilirsin ki bu çizgi romanı özelinde Süpermen'e ben bir günde her şeyi durdururum demişti ama yapamadı. Claire Kent olarak bunu bir dünyalı olarak bunu gerçekleştirdi. Güzel. Yani diyorsun ki dünyadaki deneyimle değil mi? Clark Kent olarak deneyimlediği zaman belli bir güce gelebilir. Evet. İnsan dünyada kaldıkça güçlenebilir ama neye nasıl baktığıyla ilgili. Kesinlikle. Yani çünkü işte aslında Aşil'in de belki bağlantısı o. Asıl gücümüz güçsüzlüğümüzü bilmek ya ki oradan gol yemeyelim. Diyelim ben bir gladiatör gibi bir mücadeleye çıktım. Burada da korumam var ama korumamın burası da bir ne diyelim zayıf bir yer var. Şimdi bunu bilmem mi beni güçlü yapar? Bilmemem mi? Aslında bilmem güçlü yapıyor. E, o yüzden de insan kendini bildikçe bu dünya deneyiminde güçleniyor diyebiliriz. Öyle. Ve hatta işte bazen hani bildiğini zannettiğin gerçekte bazen tam doğru olmuyor yani. Süperman zannediyor ki onun en büyük gücü aslında. Uçabilmesi, dağları yeniden oynatabilmesi, belki de ışık hızında bir yerlere hareket edebilmesi. Ama değil, güçlü yanı aslında onun bir insan olarak da bunu yapabilecek kabiliyete sahip olması. Ee, ki her zaman da güç, işte güç olmuyor bence. Onun içinde e, halkı da getirdim buraya. E, halk da mesela, halkın güçlü yanı ne? Gücü. <gülüyor> Gücü. <gülüyor> halkın güçlü yanı, gücü. Evet, halkın güçlü yanı, gücü. Ama halkın güçlü yanı kaynağı ne? Öfke. Yani halk... Haa, her zaman öfkeliyim. Şimdi öfkelenmenizin tam zamanı olabilir. Benim sırrım bu yüzbaşı. Ben her zaman öfkeliyim. Halk o hikayede işte bir bilim adamı, bir gama ışınla maruz kalıyor ve gamma ışını onun DNA'larında bir takım değişikliklere yol açıyor ve halk oluyor. Fakat istediği zaman halk olup istediği zaman insan olamıyor. Öfkelendiği zaman halka dönüşüyor. Ve bu da neye sebebiyet veriyor? O yüzleşme esnasında bir rakibiyle ona zarar verdikçe, onu sinirlendirdikçe halk daha da güçleniyor. Daha da sinirlendikçe daha da güçleniyor. Dolayısıyla aslında gücünün kaynağı sinri ama bu onun aşil tendonu. Çünkü istemediği anlarda halka dönüşüyor. Yani bir hayal etsene mesela metrobüste gidiyor. Birdenbire sinirlendi, onu öfkelendiren bir şey oldu. Halka döndü. Hadi köprüden arabayı aşağı attı yani. Sıkıntı. Hulkbuster vardı şeyde. Demir adam bastır yaptı onu, kontrol, ed onu kontrol edebilmek için. Kontrol edebilmek için. Ama sonraki filmlerde de mesela bilinçli şekilde halk olarak yaşamına devam etmeyi seçiyor öfkesini yöneterek. Evet. Oradaki o zayıf yönünü aslında fark ettiği anda yani aşil tendonunu fark ettiği anda ya ben buradan zarar görüyorum ki bu fark etmek de biraz bence deneyimle de paralel deneyimi kazandıkça aslında biraz farkındalık artıyor ki o da senin demin dediğin dünyada yaşamakla alakalı. Yani yaşayacaksın olaylarla yüzleşeceksin o olaylar sana bir şeyler fark ettirecek ki sen de bu güçlü ve zayıf yönünü iyice sağlam bir şekilde ayırabil ve aradaki belki dengeyi kur. E zaten hem bu söylediğin denge. Hem de genelde soruyorlar ya nereden başlayalım veya şunu nasıl yönetelim, ben zayıf yönümü nereden bileceğim vesaire veya nasıl kabul edeceğim gibi konularda. buraya Burada da Aşil'in hikayesinin devamındaki yine hani duyduğumuz diyelim Truva Savaşı geliyor. Truvalı Helen'i. Aşil'in de olmadığı yer yok bu yani. Hem Dendon'da var hem savaşta var. Her yerde. Savaşçı abi, büyük savaş Ama ne oluyor? O savaşta tam da surların içine girdikten sonra sol topuğundan... ...yediği bir okla hayatına veda ediyor. Bu savaşta da sembol olarak ne vardır? İşte düşman diyelim, bir hediye veriyor. Bir Truvaat'ı hediye ediyor. Truvaat'ın içinde düşman askerleri var. Hediyeyi kabul edenler Truvaat'ını surların içine alıyor. Böylece surların kapısını açtıklarında... Surlar geçilebilir oluyor. Bu da hani hep işte içimizdeki truvaatları efendim böyle ihanette, arkadan vurmada vesaire de kullanılıyor. Benim bakış açım biraz daha farklı bu konuya. Çünkü truvaatı sonuçta kaleyi iç, içten fethediyor ve kaleyi savunmasız bırakıyor. Ama bizi de her savunmasız bırakan durum aslında bizim ne kadar o konuda iyi olup olmadığımızı anlatmaya yarıyor. Benim kendi için. Içimde... Ya sen o zaman burada gerçekten truvaatın aslında hediye olarak mı görüyorsun? Evet, yani oradaki hediyeyi yok saymıyorum. Hayatta da... Yani turbatının hediye oluşu gerçeğini yok ne Yok saymıyorum, kesinlikle. E, hayatta da kendi zayıflığımı görmem herhangi bir konuda benim için en büyük hediye. Çünkü orada gelişim alanım başlayacak. Bu zayıflığıma nasıl bakabilirim? Ya istediğim şekilde, istediğim kalitede davranmıyorsam, tepkileri vermiyorsam... Ya hiç bulamıyorum ben kendi zayıflığımı, öyle bir insanım <gülüyor> diyorsam da... En çok güvendiğim yere bakacağım. Oradan işte yine aşile bağlayıp nerelerden gol yiyorum. Veya buralarda beni yani bu çok güvendiğim yerin beni geriye çektiği haller var mı? Ona bakacağım. Ki kendi kendime Truvaat'ı gibi sabote etmeyeyim. Orayı hediye olarak görebileyim. Yani Truvaat'ı hem sabote ediyor hem de bir hediye. Hediye olduğu için belki de sabote ediyor. Sabote ettiği için de belki de bir hediye. Diyor. Abi dur. <gülüyor> <gülüyor> Kriptonit'i yak. <gülüyor> öyle, öyle, öyle anlıyorum ama. <gülüyor> Güzel diyorsun. Nereden baktığına bağlı. Evet nereden baktığına çok bağlı. Çünkü buradaki örneklerden de gidecek olursak bu zayıflıkları, bu sorunları yaşayacaklar ki yani halk da mesela istemediği bir yerde halka dönüşecek ki o orada kötü bir şey gibi gözükmesine rağmen aslında ileride onun bunu kontrol edecek aslında çok daha güçlü bir versiyona dönüşmesine sebep olacak. Mükemmel. Truva hikayesinde de Tamam şehri mahvetti ama tamam bunu bir hediye olarak görelim. Çünkü şehrimiz mahvoldu ama belki daha iyisini yapacağız mı diyorsun? Diyorum ve her zamanda daha iyi bir versiyonumuz var. Zaten bu perspektifte olursak da o zaman oraya ulaşmak için trubatını görmeyi seçeceğiz. Evet abi o zaman bunları bir yere bağlayacak olursak ne dersin? Vallahi hani işte incittiğin yerden incinirsin şeyi var ya Güçlü... İncinmişsin. İncinmişsin var <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> İncinmişsin. Abi dediler. güçlü yerinden gol yiyebilirsin. Dikkat diyelim. Seni ayakta tutan birden seni devirebilir. O açıdan bakmaya ihtiyaç var diyelim. Harika bağlama.